En ucuz ve en pahalı araba satılan ülkeler açıklandı. Peki ülkemiz yani Türkiye kaçıncı sırada gelin yakından bir bakalım. <gülüyor> Otomobil piyasası, işte muayyer araç, ikinci el araçlar, malum sarıste gibi laflar araba satın almak isteyenlerin sık sık duyduğu cümleler. Ülkemizde de araba alma meselesi cidden Arap saçına dönmüş vaziyette. Büyük ihtimalle zaten hali hazırda bir araba bakıyorsanız o batağa siz de düştünüz ve neler demek istediğimi aslında anlıyorsunuz. İngiltere merkezi bir firmada dünya çapında en ucuz ve en pahalı arabaların hangi ülkelerde satıldığına dair bir araştırma işine girmişler. Bu arada araba fiyatlarının ortalaması alınırken dünya çapında çok fazla satın satılan ve popüler olan iki araca bakılmış. Bunlardan bir tanesi Toyota Corolla, diğeri de ülkemizde yine çok fazla meşru olan Volkswagen Golf. Şimdi ülkemiz bu listede kaçıncı sırada? Birazdan değineceğim ama öncelikle listenin en tepesinde kimler var buna bir bakalım. En tepesi derken şunu demek istiyorum. En ucuz nerede satılıyor? En yüksek alım gücü nerede var? Aslında ona bakıyor olacak. Liste hazırlanırken ki fiyatlar o ülkenin askeri ücretine göre değil, ortalama gelirine göre hesaplanmış. Yani şunu demek istiyorum. İşte mavi yaka, beyaz yaka ortalama bir maaş alan birisi vesaire vesaire hep hepsinin maaşı toplanıyor ve bunun ortalaması alınıyor. Liste buna göre olacak. Listenin başındaysa Avustralya var. Bu ülkede yaşayan insanların ortalama yıllık gelirlerine baktığımızda bu gelirlerin yalnızca %49'u ile bir otomobil alabilmekteler. Peki bu yüzdelik dilim nasıl ortaya çıkıyor? Sadece araba satın alma değil o arabayı satın aldıktan sonra da masraflar var. Mesela arabanın bir kere benzin koymanız lazım gitmesi için. Bunun dışında bakımları var, sigortası vesaire vergisi, vırtı zırtı var. Bunların hepsinin ortalaması da bu fiyata dahil. Yani aslında özetlemek gerekirse çok farazi sağlayacağım rakamları. Yılda 10.000 lira kazanıyorsunuz ve 5.000 liraya Avustralya'da araba alabiliyorsunuz. Buradaki 10.000'i 10 5.000'i karıştırmayı kazancınızın %50'siyle 1 yıllık kazancınızın araba satın alabiliyorsunuz. Listeye devam edelim. ikinci sırada çok fazla şaşırmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Buradaki oranda %54 yani Amerika'da yaşıyorsanız ve orada para kazanıyorsanız bir araba almak istiyorsanız yıllık gelirinizin %54'ünü vererek bir araba satın alabiliyorsunuz. En ucuz araç satılan ilk 5'teki ülkelerden devam edersek Danimarka, Kanada İsveç olarak devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da 6. sıradaydı. Şimdi dilerseniz listeyi şöyle bir 180 derece bir döndürelim ve bizi ilgilendiren tarafına doğru gelelim. Ağlamak yok. <gülüyor> Gülmek de yok ne var bilmiyorum. <gülüyor> Türkiye Scrap Car isimli firmanın hazırladığı listede son 10 sırada yer alıyor. Listenin son 10 sırasındaki ilk ülke yani aslında en iyi durumdaki ülke Rika. Yıllık ortalama gelirlerinin %269'unu vererek bir araba satın alabiliyorlar. Şimdi listenin sonlarına doğru hızlıca atlıyorum. 3. ülkeye gidelim. 3. ülke Kolombiya. 3. derken sondan 3. ülke. Yıllık gelirlerinin %508'ini vererek bir araç satın alabiliyorlar. Yine arkadaşlar rakamları sallıyorum. Kafanızda bir şeyler oluşması için Diyelim ki Kolombiya'da yaşıyorsunuz ve yılda 50.000 lira para kazanıyorsunuz. Yine Kolombiya'da bir araç satın almak için ortalama 254.000 TL para ödemeniz gerekiyor. Düşününce bile borçlu çıktığınız bir senaryo aslında. Şimdi gerisini artık boşlayın arkadaşlar. Listenin bir numarasına gelelim. Aslında sonuncusu gibi de oluyor. Birincisi gibi de oluyor. Nereden baktığınıza bağlı. Birinci sırada maalesef ki ülkemiz var yani Türkiye'ye bulunuyor. Türkiye'de ortalama yıllık gelirinizin %652'sini vererek bir araç satın alabiliyorsunuz. Bu uzaklarda ama Nehirler ters akıyor, demin kuşlar ters uçuyor. <gülüyor> Toz bulutu geçiyor bir tane. <gülüyor> Şunu da belirtmek lazım ki listeyi hazırlayan firma sadece 40 tane ülkeye bakmış. Illaki daha kötüleri vardır, daha iyisi var mıdır onu bilmiyorum. Bence yoktur ama daha kötüleri illaki vardır arkadaşlar. Ancak ortalama gelirleri bulabildiği ve ortalama araba fiyatlarını bulabildiği 40 tane ülkeye bakmışlar. Durum böyle arkadaşlar. Hani böyle bir liste yapılmış, 40 tane ülke kıyaslanmış. Ben de sizlere burada durumu aktarmak istedim. Tabii ki de ikinci el araç piyasası, işte sıfır araç piyasası vesaire Şu an herkesin dilinde olan bir şey. Biz de sizlere böyle bir video hazırlamak istedik diyelim başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kafanıza takılan bir şey varsa ya da bu video ile ilgili bir fikriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir de şurada beğen butonu var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.